Türkiye bugün insansız hava aracı dendiğinde akla gelen neredeyse ilk ülke. Birçok bölgesel savaşın akışında önemli bir yere sahip olan Türk İHA sistemleri günümüzde 30'un üzerindeki ülkenin ya envanterinde ya da önümüzdeki günlerde teslimat aşamasında. Arka arkaya yaptığımız ihracat haberleri açısından da Türk savunma sanayinin en önemli satış başarısını İHA sistemleri oluşturuyor. Bu işin tarihini araştırdığımız zaman İlk Türk İHA Sistemi hangisiydi sorusu ortaya atılıyor. Şimdi sizi 1992 yılına götürmek istiyorum. İlk çalışmaları 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından başlatılan insansız Uçak Projesi ilk uçuşunu 18 Ekim 1992 tarihinde Afyon'da yapmıştı. Ne yazık ki o proje sadece tek uçuşla tamamlanmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gerçek bir İHA sistemine 2010'un sonunda yani 18 yıl sonra Anka'nın yaptığı uçuş ile kavuşacaktı. O günlerin tanıklarından biri de Özcan Ertem'di. Otti Havacılık Mühendisliği mezunu genç bir mühendis olan Ertem projede test mühendisi olarak görev yapmıştı otopilot sistemini bizzat denemişti. 2017'de uçak grup başkanı olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nden emekli olan Özcan Ertem o günleri Tolga Özbey anlattı. 30. yıl ilk uçuşun Türkiye'de tasarlanan ilk insansız hava aracının hikayesini konuşurken e, sizlerden bir şeyler duymak istiyoruz bu konuyla ilgili projede aktif olarak görev yaptınız. E, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet ben Özcan Ertem. E, 1984 senesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisi Bölümünden mezun oldum. 84 e, o bölümün mezun verdiği ilk sene. Ben de ilk mezunlardan e, işte ilki ilki olarak e, mezun oldum. E, 1987 yüksek lisansımı e, tamamladım aynı bölümde. E, 87-90 senesi arası Türk Hava Kurumu'nda. Önce bakım mühendisi, daha sonra bakım müdürü olarak görev yaptım. Bu dönemde e, pilotaj kursunu tamamlayarak amatör pilot lisansımı da aldım. E, 1990 senesinde e, Tayyide başlayan insansız hava aracı projesi için e, üniversiteden de hocam olan Profesör Doktor Mehmet Kıcıma'nın e, e, çağrısıyla diyeyim Tayyeye katıldım. 90 senesinde başlayan bu macera, 2017 senesinde, 27 sene sonra emekli olarak tamamlandı. E, bu sene, evet, e, bugün e, 30 Ekim 1992'de yaptığımız UAVX1'in e, ilk uçuşunun 30. senesi. E, i̇lk İHA diyebilir miyiz? E, İHA'yı eğer böyle birkaç yüz kilo ağırlığında, ee, üzerinde kamera taşıyan, e, görüntü aktaran bir cihaz olarak tanımlarsak, evet. E, çünkü o tarihten önce aslında 5-10 kilo mertebelerinde e, birçok uçağın yapıldığını, model uçak kategorisinde e, uçurulduğunu, otomatik uçtuklarını vesaire söyleyebiliriz. E, ama sanırım e, işte 320 kiloydu bu uçağımız. Bu ağırlıklarda yapılan ilk uçak olabilir. Bu TAİ açısından da e, tayının mühendislik ekibinin tasarlayıp uçurduğu ilk uçaktır da diyebiliriz. Bu da Türk e, havacılık sanayinin tarihinde çok önemli bir nokta. Peki proje nasıl başladı? Çünkü 1992 dediğimiz zaman insansız sistemlerin yeni yeni duyulmaya başladığı dönemler. E, biraz Türkiye'deki bu, e, Türkiye'deki hangi kurum bu kararı aldı? Bu görevi nasıl dönemin e, ismiyle TAYİ'ye verdi? Biraz onu dinlemek isteriz sizden. Evet, ben e, TAİ'ye 15 Mayıs e, 1990 tarihinde katıldım. E, proje sözleşmesi benden iki buçuk ay kadar önce 1 Mart 1990 e, tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile e, TAİ arasında imzalanmış bir sözleşmeydi. E, sözleşme bedeli 278 bin dolar. E, bugünkü rakamlarla konuşulduğunda oldukça cüzi sayılabilecek bir rakam. Ee, birkaç aşamadan e, oluşuyor sözleşme. Bu imzalanan ilk aşaması için beklenen iki tane uçağın e, uzak, e, üretilmesi ve uzaktan kumandayla uçurulması şeklinde. Ee, daha sonra e, benim girişimden hemen kısa bir süre sonra bu uçakların uzaktan kumandayla uçurulması e, çok emniyetli de olmayabilir diyerek e, bir, bir ikinci aşama olan otopilot da ee, bu projenin kapsamına eklendi. Bundan dolayı da bir 550 bin dolarlık bir ek sözleşme imzalandı. Dolayısıyla toplam 828 bin dolarlık bir bütçeyle iki uçağın otopilot olarak uçurulması bekleniyordu. Ee, kamera gibi, e, görev yapacak kamera gibi çok pahalı ekipmanlar ise bu uçak otomatik olarak uçtuktan sonra üçüncü aşama olarak bu projeye eklenecek gibi düşünülmüştü. Ee, yaklaşık toplam kalkış ağırlığı 320 kilogram civarında işte herhalde bir faydalı yükü ne planlanıyordu o dönem için? Ee, bir faydalı yük tarif etmekte zorluk çektik açıkçası. Ee, bizim beklentilerimiz 300 kilonun biraz altında bir uçak çıkarmaktı ama 320 kiloya ulaştık. Ee, burnuna bir kamera takacağımızı varsaydık onun için burnunda böyle bir boşluk bıraktık uçağa o kameranın da 40 kilo civarında olacağı gözüküyordu. O dönemki kameralar açısından bakarsak dolayısıyla bu uçakların hepsi, bu 320 kilo ile uçan uçakların hepsi burnunda yaklaşık 40 kilo ağırlığında bir e, kurşun külçe takılarak e, kamerayı temsilen uçuş yap uçuş yaptı. Yani bugünün sınıflandırmasına baktığımız zaman herhalde e, TB2 taktik İran'ın taktik sınıfın bir altında yer alacak herhalde bir e, sınıf desek yanlış evet, olmaz. Çünkü evet, izleyicilerimizin yani görüş, aklına da getirmek istiyorum bunu. Doğru. Görüş mesafesi içinde, yani ya, daha doğrusu yayınla yapılabilecek görüş mesafesi içinde, yayınların mesafesi içinde uçacak taktik sınıfta bir insansız hava aracı e, diyebiliriz bu UAV X1 için. Şimdi 1980'lerin ortasında e, TAYI kuruluyor F-16 uçaklarının montajını yapmak üzere ve muhtemelde tamam. e, bu gelen ilk mühendislik projesi desek buna savunma sanayi başkanlığı veya e, o zamanki ismiyle savunma sanayi müsteşarlığı tarafından desek herhalde yanlış olmaz. E, tahmin ediyorum evet doğru olur. E, TAYI'nin ilk kuruluşunda aslında Türk devletiyle direkt bir sözleşmesi yok. E, Tayyip -E, e, F-16 uçağı üreticisi ilk dönemlerde General Dynamics, daha sonraki dönemlerde e, General Dynamics haklarını satınca Lockheed Martin firmasının e, üreticisi, subkontraktörü, yani alt yüklenicisi olarak e, hep çalıştı. Dolayısıyla yaptığı uçakların hepsini kağıt üstünde Lockheed Martin'e e, verdi. Lockheed Martin'e daha sonra Amerikan devleti üzerinden F-16'a teslim etti. Uçakla hiçbir zaman Türkiye'yi terk etmedi ama Hani kağıt üstündeki şey öyle oldu. Bu proje e, geliştirme açısından da yeni bir şey yapma açısından da e, TAİ'nin Savunma Sanayi Müsteşarlığı'yla direkt birebir sözleşme imzaladığı ilk proje olmuş olabilir. Ee, siz girdiniz e, ve kısa bir süre sonra da bu proje başladı. Yaklaşık kaç kişilik ekiple e, çalışmalar yaptınız? Çünkü muhtemel e, o yıllarda e, siz de havacılık uçak mühendisisiniz ama hani İHA nedir? Sorusunun herhalde cevabını verebilecek çok az sayıda insan vardı o dönemde. Ee, 1990 senesi TAİ'de hemen hemen tüm faaliyetlerin F-16 üretimi ve bunun e, zamanda teslim üzerine odaklandığı bir dönemdi. Biz mühendislik ekibi olarak e, Profesör Dr. Mehmet Kıcıman e, hocamız, e, projenin baş çizimcisi, tasarımcısı da Ali Beyç Güventürk'ü. E, her ikisi de rahmetli oldu. Rahmetli, anıyorum her ikisini de. E, abimiz diyeyim, e, başkanla da yaklaşık 20 kadar mühendis, e, tahmin ediyorum 10 kadar teknisyen e, ile fabrikanın bir köşesinde yapılan bir çalışmaydı UAV X1 projesi. Peki, e, siz çalışmalara başladınız. Bir sürü yeni sistem var. İşte otopilot, e, aracın çok uzaktan da olsa kontrolünü sağlayacak sistemler. Veya ne bileyim o güne kadar Türkiye'de herhangi bir motor konusu yok ama hani o yıllarda taynin bir e, kompozit çalışması var, gövdesini imal edecek onda herhalde bir problem yoktu. Diğer sistemleri nasıl temin ettiniz, nasıl bir yol izlediniz bununla ilgili? E, uçağın gerçekten e, bugün de öyle bence e, en kolay yapılası bölümü uçağın çatısı, yapılısı vesaire onun işte kablojı, elektrik sistemleri. Bunları zaten e, hani deyim yerindeyse mutfakta yap ve zaten baştan kabul etmiştik. Dolayısıyla çizdiğimiz uçağı yaptık. Ee, tabii uçağa motor ihtiyacı deyince yaklaşık 40 beygir gücü civarında bir motora ihtiyaç vardı. Ee, o dönemde böyle bir motor e, bulmak yurt içinde mümkün değildi. Dolayısıyla bir araştırma yaptık ve e, motosikletlerde de kullanılabilen alüminyum döküm e, şeklinde olan Wankel tipi bir İngiliz motorunu seçtik. Bu motor e, ürettiği güç itibariyle 42 beygirlik bir motordu. E, yanlış hatırımda kalmadıysa 10,5-11 kilo ağırlığındaydı. Yani 11 kilo ağırlığındaydı bir motorla 42 beygir üretmek bizim için hem ağırlık hem güç için çok uygun bir şeydi. Onu seçtik. Elektronik sistemler olarak da e, bugün e, gerek ASELSAN gerekse birçok yerli kuruluşumuzun üretebildiği çok güzel elektronik sistemler var. Bence havacılık endüstrisi açısından. Uçakların alt sistemler açısından en kuvvetli olduğumuz alan elektronik alan diyebilirim. Hani uçağın gövdesi ve elektronik alan diyebilirim. Ama o tarihte öyle değildi, bütçe de kısıtlıydı. Dolayısıyla biz böyle Cessna, Piper gibi genel havacılık uçaklarında kullanıla gelen bir otopilotu yerde ve havada birer bilgisayar ekleyerek kontrol edebileceğimiz bir yöntemle uçurmaya karar verdik. Dolayısıyla e, Amerika'dan bir otopilot firmasıyla anlaştık. Bir başka firmayı da bu bilgisayar bağlantıları için, bizim için çalışması için e, devreye aldık. Dolayısıyla iki firmayla konuşarak uçağın hem yerdeki hem havadaki aletlerini tamamlamaya çalıştık. Sınırlı bir yazılım faaliyeti vardı. Birçok sistem analogtu o zaman. E, onlar sonunda da bu sistemler e, orada da oluştuğu e, enteresan bir test yaşadık arkasından. Ben bu test dönemini sormak istiyorum. Herhalde otopilotu aldığınız şirket de ilk defa bir insansız sisteme bu otopilotu entegre etmesi gibi çalışmalar gerçekleşti. Bunu o dönem hay çalışan olarak nasıl koordine ettiniz, nasıl test ettiniz? Evet, e, elektronik mühendisi arkadaşlarımızla birlikte öncelikle bir test planı yaptık. Bu plana göre önce bu uçacak ve yerdeki cihazlar bir laboratuvar ortamında bir araya getirildi. E, herhangi bir yayın yapmadan e, birbirleriyle e, fiziksel olarak bağlandığında konuşuyorlar mı? İşte birbirlerinin hatalarını doğru şekilde biz fark edebiliyor muyuz, çözüyor muyuz? Onu öyle bir çözdük. E, bunun için bir dönem orada bir laboratuvar çalışması yapmak gerekti. E, daha sonra bu sistemlerin sensörleri de doğru çalışıyor mu ve haberleşmesi doğru çalışıyor mu diyerek ee, insanlı bir uçağın üzerine e, entegre ettik bu sistemleri. Ee, i̇nsanlı bir uçak e, do, e, yerden kontrol edilebilir hale getirildi. ama içine de bir emniyet pilotu oturtuldu. Emniyet pilotun elinde bir tuş verdik, ee, lövyan üzerinde bir tuş. Aynı e, genel havacılık uçaklarında olduğu gibi, o tuşa bastığında hani otopilotu devre dışı bırakır gibi bizi devre dışı bırakacağı bir ee, bir sistem tanımı tarif ettik ee, ve daha sonra e, o zaman e, pilotluk lisansımda olduğu için bu uçağı ben e, yerden e, bir 16 saate yakın kullandım. Hani diyebilirim ki havacılık mühendisi ve pilotluk dönemimin en heyecan verici şeylerinden birisiydi. Çünkü içinde olmadığım bir uçağa yerden e, bir adamı e, yerden <gülüyor> uçuruyordum. 16 saat içerisinde ee, yaklaşık 8 saati uçağı yerden gözle takip ederek uçurma şeklinde oldu. Bunun da işte 2-3 saatini falan e, alçak geçişlerle yaptık. Sonra iniş kalkışlara başladık olarak Kalan 8 saatini ise e, uçağın burnuna yerleştirdiğimiz küçük bir kamerayla sanki uçağın içindeymiş gibi yerden bir monitörün karşısından yaptık. Bu, bu daha kolay oldu. Ben pilotta olduğum için hani pisti karşılamak gelip inmek falan. Dolayısıyla e, tahmin ediyorum 30'a yakın alçak geçiş, 50'ye yakın iniş yaptırmış olabilirim e, bu pilota dolayı. ve sisteme. E, sistemde belli bir olgunluğa ve adaptasyona ulaştığımızı anlayınca e, söktük bütün sistemleri de getirdik. Bir kez de Türkiye koşullarında e, Türkiye'nin yayın e, etraftaki telsizler ve şeyleri düşünerek Türkiye'de de bir e, Türk Hava Kurumu'na ait Cessna uçağının üzerine e, entegre ederek e, yine böyle havada bir test yaptık. Bu daha çok yayın testi gibi oldu. Hani hangi mesafeden ne kadar konuşuyoruz gibi. Onda da belli başarıya ulaştıktan sonra bu sistemleri e, UAV-X1'in üzerine yerleştirdik. Ee, otopilotta en önemli problemlerden bir tanesi. Onu bu şekilde çözdükten sonra nasıl uçuş testlerine Türkiye'de başladınız? Ee, uçağın üzerine yerleştirdikten sonra şeyler, elektronik sistemler, ee, önce TAİ'de bir, bir iki motor çalıştırması yaptık. Ee, o dönem tabii e, TAİ'nin bulunduğu konumda e, Akıncı Hava Üssü'nde çok yoğun F-16 trafikleri vardı. Dolayısıyla bizim bir test yapmamız mümkün değildi. Dolayısıyla bize 1992 senesinin Mayıs ayında Sivrihisar Hava Üssü'nü tahsis etti Hava Kuvvetleri. Ee, biz bütün test ekibiyle beraber Sivrihisar Hava Üssü'ne gittik ee, ve uçağımızı orada taksi testleri yapmaya başladık. Ee, i̇lk taksi testlerinde e, ben e, bir minibüsün içinde sağ koltukta oturur şekilde e, uçağın peşinden koşan taraftaydım. Elimde kumandalar olacak şekilde. Böylece sağa sola gitme, fren yapma vesaire gibi çeşitli testler yaptık. E, bu testler sırasında da ee, ilk mühendislik ürünümüzün ilk mühendislik hatalarından da tespit ettiklerimiz oldu ufak tefek ve e, testleri bir uçuşa gitmeden e, tamamlama kararı aldık. E, mutfağa gidelim biraz daha çalışalım oldu. Örneğin tekerleklerle ilgili ufak bir yer değişikliği yaptık. İşte çapı çapıyla ilgili bir takım değişikler yapmaya karar verdik vesaire e, Bu birinci seri testi. Mayıs ayındaki bu testlerden sonra Temmuz ayında, Temmuz 1992'de bu kez Denizli'nin Çardak havaalanında bir test e, programı düzenledik burada e, benim uçarken ya doğrusu sivrrissar'da en çok zorlandığım konu minibüs'ün içinde aracın hızı ve araçla ilgili bilgilerin bana gelmiyor olmasıydı Dolayısıyla yeni bir e, uçuş test üzerine geçtik bir Amerikalı danışman e, gelmişti ona bu kumandaları verip arabada uçağın peşinden koşma görevini ona verdik ben yer istasyonuna geçtim. E, burun kamerası görüntüsü üzerine bindirdiğimiz hızdır, yüksekliktir, motor gücüdür gibi şey bilgileri e, ben oradan çünkü canlı okuyabiliyordum. E, telsizden e, arabanın içindeki bu pilota söylüyordum. Orada Şardak'ta uçak pist üzerinde e, havalanıp tekrar konma testleri yaptı. En son olarak da e, 18 Ekim 1992'de tamamlanacak şekilde Ekim'in başında Afyon'a e, geçtik. Üçüncü test programı. Burada artık bir uçuş yapmaktı amacımız. Ve e, bütün bu e, zıplama testlerini yaptıktan sonra e, 18 Ekim 1992'de yani bugünden tam 30 sene önce e, bir meydan turunu e, Afyon'da e, tamamladık. Bu meydan turuyla ilgili e, bugün elimizde çok fazla e, telemetri bilgisi yok. Yani uçaktan aşağıymış verilerin bir kaydı yok. Ee, ama gerek yerden çekilmiş, e, takip eden aracın içinden çekilmiş kamera vardı. Gerekse e, e, Türk Hava Kurumu'ndan bir Cessna almıştık. Cessna içindeki arkadaşlarımızın çektiği, gerçi çok küçük gözüküyordu ama e, çektiği görüntülerden. Bir de e, aracın burun kamerasından yere inen e, video görüntülerinden oluşan kısa bir parça e, bugün elimizde var. Bir meydan turunu attıktan sonra projenin 3'ün yani bu 3 test programı bittikten sonra devamına geçme gibi bir planımız vardı. Ee, onu daha sonra konuşabiliriz. Ee, Tabi bu ilk uçuş bir hava aracı için çok çok önemli. Ee, o Doğru. dönemde de Tayi insansız bir sistemi Türkiye'de tasarlanmış yeni bir e, sayfayı açarak bunlarla ilgili de e, çalışmayın ilk aşamasını tamamlamış oldu. Peki Doğru. merakla Doğru. beklenen konu sonra ne oldu? Ee, belki bu uçuşun bitimini kısaca söylemem lazım. Ee, bu uçuşun sonunda e, aslında güzel bir uçuş oldu. Ee, inişte bir ufak hasarımız oldu burun tekeri. Onun için zaten kampanyalı da şey yaptık. Burun tekerini düzeltip tekrar bir güzel hatıra resmi çektirdik. Ondan sonra döndük geriye. Ee, döndüğümüzde tabii beklentimiz şuydu. İşte uçağın kendi başına uçabilir olduğunu gösterdikten sonra işte devam aşamalarına geçmek gibi bir planımız vardı Dolayısıyla işte gerek savunma sanayi müsteşarlığıyla e, gerekse ilgilenecek olursa Türk Silahlı Kuvvetleri ile bu projenin devam için görüşecektik e, birkaç e, o günkü şartlarda e, olay gerçekleşti bunlardan bir tanesi e, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarının ee, hangi kuvvet tarafından ve hangi birlik tarafından kullanılacağıyla ilgili o dönemlerde net bir karar yoktu. Ee, o günlere kadar alışla gelmiş her şey işte pilotlu ortamda uçuluyor zaten. Görevlerin hepsi yapılabiliyor e, yaklaşımı vardı. Dolayısıyla kimin ne şekilde uçacağıyla ilgili bir tanımlama yoktu. Öyle olunca da bir insansız hava aracından ne beklenebilirle ilgili de e, çok fazla bir e, be, bir tarif de yoktu. 1992 senesinde. Ee, bir sistem hazır alalım ve hazır aldığımız sistemi kullandıkça ihtiyaçlarımıza bakalım gibi bir fikir oluşmuş devlet tarafında. Ee, Bu nedenle hem Kara Kuvvetleri Topçu Birlikleri'nin buna en e, uygun birlik olabileceği, atı, atılan topçu atışlarının yerini vurup vurmadığını devamlı havadan takip etmek için e, düşüncesiyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve e, Kara Kuvvetleri bir hazır alım. E, projesi başlatmış. E, bunun sonunda Gen General Atomics firmasının Gnat 750 e, tipi e, insansız hava araçları alındı ve Batman'a konuşlandırıldı o tarihte. E, dolayısıyla e, bizim karşımızda hani bir projenin devamını isteyen bir süreç yoktu. Öncelikle biz şu hazır alımı alalım, bir uçağı kullanalım, size de ileride nasıl bir insansız hava aracı e, tarif edebiliriz diye e, dönelim denen bir boşluk oluştu ııı e, Tayyip yönetimi açısından da e, hani bu proje e, evet yapıldı bir uçak uçtu falan ama e, müşteri tarafında da bir arkadan hani çok büyük bir talep e, geliş olmayınca ııı e, biz de bir bekleyelim oldu. Tayyip de bu projeyi o noktada e, dondurmayı tercih etti. Dolayısıyla bizler için bir mühendislik çalışması e, deneme yanılma öğrenme e, yaptığın hataları görme ve düzeltme çalışması oldu. E, benim tarafından bakınca o projede çalışan insanlar hani ben ve ekipteki diğer tüm arkadaşlarım açısından Tayinin daha sonra arkasından gelen işte ilk gelen turno hedef uçağı oldu sonra işte Zira Elaşlı uçağı e, işte ondan sonra Ankara e, Hürkuş oraya doğru giden ve o projelerin başını çeken tüm mühendis arkadaşlar aslında bu proje içerisinde başlayan e, ve burada deneyim kazanan arkadaşlar oldu. Dolayısıyla biz kendi halimize e, bir deneyim olarak yazdık diyebilirim. E, bunlar... Anka'nın baş mühendisi bu proje içinden yetişen bir baş mühendisidir mesela. E, tabii ki bunların ekmekleri daha sonra e, önce turuna hedef uçak arkasından Anka'da bir şekilde gelmiş ama keşke 1992'de e, TAYI o dönemde insansız sistemlere devam edebilseymiş. Herhalde şu andaki Türkiye'nin durumu gayet iyi ihale sistemlerinde ama daha öncü bir role doğru gidebilirmiş diye açıkçası e, dilimizin ucuna gelmiyor değil. E, ben tabii şunu da biliricilerimize e, aktarmak isterim. O dönem e, General Atomics şirketi çok fazla sipariş alamıyor ve Türkiye tarafından verilen sizin de söylediğiniz GNAD 750 e, serisiyle birlikte belki bir kapanmanın eşiğinden yoluna devam ediyor. O şirket bugün e, dünyanın oldukça önde gelen e, İHA üreticilerinden biri olduğunu da ifade edelim. Keşke o dönem tayı devam edebilseymiş çalışmalara. E, bir yandan da tabii siz e, mühendislik açısından da modern anlamda işte telemetri. Telemetri nedir? Havadaki test hava aracının verilerinin aşağıdan takibi, e, mühendislik aşamalar el yordamıyla da gitse belirli bir prosedür dahilinde izlenmesi sizlerinde kurduğunuz daha sonra ekipler e, Tade daha farklı e, daha yeni nesil sistemlere Anka'ya Hürkuşa bugün gelecekte milli muharip uçağı işte mevcut Uçan Gökbe'ye doğru gitmeleri de bu o günlerde belki atılan önemli tohumların başında diye düşünüyorum açıkçası doğru yani bugün o projeye ekibinden sanırım iki kişi kaldı tay halen görev yapmakta olan ve ee, aradaki herkes bir şekilde diğer tüm projelere bir katkı verdi. 30 sene az bir süre değil aslında bir mühendislik süresi açısından da. Ee, doğru, gönül isterdi ki o dönem hem Tayyip açısından hem e, devletimiz açısından insan savaşlarının bugün e, gelilen noktasına e, daha öngörüyle bakıp e, projeyi alıp götürmek mümkün olabilsin gerçekten. Ee, çok şey e, e, iyi olabilirdi, ben yine de havacılık endüstrisi açısından en iyi olduğumuz dağlardan birisi olarak görüyorum bugün de insan Hava Araçları Grubu'nu, e, memleketimizi, birden çok kaynakta çok özel araçlar gerçekleştiriliyor. E, Tabi yetişen insanların sistemde kalması bana göre en önemli e, şey çünkü tesisler, tezgahlar, bilgisayarlar bunların hepsi paraya bakıyor. Ee, ama yetişen insanlar parayı verseniz de e, e, hemen olamayabiliyor. Dolayısıyla bu deneyim sürecinden geçen herkesin gelecekteki projelere de e, katkı veriyor olması e, en güzel olur diye düşünüyorum memleketimiz için. Buradan da tabii başka bir çıkarsam da bence e, bazen geliştirdiğiniz bir hava aracının hangi görevlerde kullanılabilecek olması bazen konsepti belirlemek. Ee, burada şu örneği belki doğru. izleyicilerimize versek herhalde doğru bir şey olur. Ee, TUSAŞ Ankara'ya çok ciddi bir yatırım yaptı. İşte bugün arka arkaya da ihracat başarılarında da duyuyoruz, haber yapıyoruz, gururlanıyoruz. Ve Anka'nın aynı sistemiyle birlikte geliştirilen ama çift motorlu, ama daha fazla havada e, uçabilen Aksungur örneğin. Burada da e, TUSAŞ'ın ortaya koyduğu özellikle deniz karakol görevi, çok uzun süre havada kalınması... Biraz da böyle konsept belirlediğiniz zaman o hava araçlarının da daha uzun ömürlü olmasını daha fazla e, kullanıcı tarafından kullanılmasını ihraç edilmesini ve tabii ki e, bugün e, o bütün o ihracat e, tam elde edilen gelirlerde bir bakıyoruz bunu Baykar'da yapıyor Weststerntetek de yapıyor tusaşta yapıyor e, yine arge faaliyetlerine yatırılıyor mühendisliğe yatırılıyor ki daha yeni teknoloji gelsin daha yeni Altyapı gelişsin bununla ilgili. Bu bir süreç ama önemli olan başlamak ve uzun vadede bakabilmek. Ee, Özcan Bey Doğru. çok çok teşekkürler. Ee, sağ olun. Teşekkür çok, çok önemli bir katkıda bulundunuz. 30 yıl önce pek de hatırlanmayan e, ne yazık ki bir insansız hava aracı hikayesini birinci ağızdan sizden duymuş olduk. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.